Bu videoda, açıları ölçmeyi öğreneceğiz. Buradaki şekil, açıları ölçmemize yarıyor. Açıları ölçebilmemiz için, bu güzel iletki yapılmış. Bunu da, herhangi bir iletkiyi kullandığımız gibi kullanıyoruz. İletkiyi merkeze koyuyoruz. İletkinin sağ çizgisiyle, açının köşesi kesişecek. Döndürmek istediğimizde, kenarlardan biri 0 derecede olacak. Yani, Açının bir kolu iletkinin kenarının üstüne gelmek zorunda. Sol tarafa doğru döndürelim. Biraz daha döndüreyim. Şimdi doğru görünüyor. Şu taraftan bakarsak açının ölçüsünü görebiliriz. Buradaki açının kolu 130 derecenin üzerinde. Ölçmemiz gereken açı 130 derece. Sonucumuzu kontrol edelim. Evet, doğru. Şimdi bunun gibi birkaç örnek daha yapacağım. Bir kez daha açının köşesini iletkinin merkezine koyuyoruz. Bu kenarı da 0 dereceye getirelim. Şu yöne doğru çevirelim. Eğer diğer kenara bakarsak, açının 40 derecenin üzerinde olduğunu görebiliriz. Sonucu kontrol edelim. Güzel. Başka bir örnek daha yapalım. İletkimizi alalım. Zaten artık nasıl yapılacağını biliyoruz. İlk yapmamız gereken açının bir kenarını 0 dereceye getirmek. Açı iletkinin yakınında. İletkiyi döndürüyorum. Bu yolla da yapalım. Böylece nasıl yapılabileceğini görürüz. İletkinin merkezi açının köşesinin üzerindeyken döndürüyoruz. Burası 0 derece ve diğer kenara doğru gittiğimizde 150 derecede olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi, açı büyüdükçe, iki kenarın arasındaki açıklık da artıyor. Açıyı 150 derece olarak ölçtük ve... Evet, doğru. Hadi bir tane daha yapalım. Şimdi de neyi yapmamamız gerektiğini göstereceğim. Eğer bu kenarı sıfıra yaklaştırırsak, diğer kenar iletkinin dışında kalır. Dış açıları ölçmek için bu yöntemi kullanıyoruz ama sorunun bize sorduğu açı bu değil. Buradaki yay, bize hangi açıyı ölçmemiz gerektiğini söylüyor. Yani yay iletkinin iç kısmında olmak zorunda. İletkiyi biraz döndürelim. Burası 0 derece. Ve şurası da tam 60 derece. Bunu da doğru yaptık. Evet, doğru cevabı bulduk. Umarım yardımcı olabilmişimdir.